Ee, ilk öncelikle ilçemize artı olarak hoş geldiniz ee, Allah razı olsun sizlere de esin aracınızla Ero'taki bütün hizmetlerimizi halkımıza yansıtacağız Ero gerçekten çok tarihi bir yerimiz 1926'da belediy belediyelik olmuş ee, Şirvan'dan sonra en es eski ilçemiz ee, biz 19 2019 e Mart ayında Halkın %65.7 tevcüğüyle belediye başkanı seçildik. Ben buradan sizin aracınızla bütün Eruh halkına teşekkür ediyorum. Biz işe başlarken ilk önce şunu dedik. Bizim işimiz halka hizmettir. Hiçbir ideolojimiz yok. Halk için buradayız, halkın hizmetkarıyız. Biz gönüme başlarken Erhun 1976'da yapılan bir altyapısı vardı. Çok vahim bir durumdaydı biz ilk önce halkımıza bunu söz verdik. Altyapıyla başladık. Hemen akabinde proje yapıp ve iller bakkasında bu projeyi geçirip 2020'nin başında altyapıya geçtik. geçik. Bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde 30 kilometre alt çektik ve 30 kilometre yol ağımız var. 30 kilometrede komple parke taşı olduğu için aboneler çektiğimiz için 30 kilometrede yol bozdu. Bir dönemde 30 kilometre parke taşı yaptık 30 kilometre parke taşı yaptık. Bunun yanında 2 tane büyük su deposu yaptık. Bunlar da %99'u bitti. Kazım işimiz bitti. Şu anda tek abone bağlantımız kaldı. Onu da malzemesini aldık. Allah'ın izniyle bayramdan sonra hemen abone bağlantılarına geçiyoruz. İçme suyu sıkıntımız artık su sıkıntımız Eru ilçesinde Allah'ın izniyle kalmayacaktır. Bunu da bütün Eru halkımıza ilan ediyoruz ve duyuruyoruz Hayırlı olsun ilçemize. Di Sarıgül mahallelerinde 15 bin kilitli parke taşı yapımı yaptık. Gerçekleştirdik. İlçemiz şehir girişlerinde, mutelif alanlarda 800 metre duvar taşı yapımı gerçekleştirdik. 2020 yılında. Sarıgül camisi Sarıgül camisi 130 bin lira. Sarıgül Mahallesi'ndeki mezarlık yolunun duvarlarını komple bitirdik. Tabii ki bu 250 metrekare dekoratif perde, beton duvarı. Şu anda bütün mezarlığımızın etrafı tel yüklere kaldırıp e, isina duvarı yaptık. Bu da mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz Fatih Mahallesi'nde 112. Sokak yol gelişmesi yapılarak 90 metre perde, beton duvarı yapılmıştır. Hı. İlçemiz muhtelif yerlerde 4500 metre boru yer borularla kavansiyon hatları yenilenmiştir. Tabi bizden önceki dönemlerde biraz kavansiyon çalışması yapıldı. Ama çoğu atık yerler, yani ilçenin dış hatlarında e, kanallara giden yollarda açıkta gidiyordu. Biz geldikten sonra 4500 metre kavansiyon borusu döşedik ve bitirdik. O da ilçemize ait yollu olsun. İlçe merkezi altyapı çalışmalarımız kapsamında 27, 27 kilometre. şehir içi içme suyu şemekesi hatları ve 1500 metrekare, 400 metrekare olmak üzere 2 adet su deposuyla birlikte, e, bunu da bitirdik daha önce de söyledim. Bunlar şu anda faal aldı, bekliyor. Şehir içinde başta da söyledim, içme suyu yaparken altyapı çalışmalarızda bütün yolları bozduk. Bütün yolları bozduk. 30 kilometre. 1926'dan beri bu sokaklar yapılıyordu, daha bitmemişti. Biz bunu bir dönemde komplesini bozduk. Bunun 15 15 kilometresi sıcak asfalt, bütünlü asfalt. Yani hemen hemen Güneydoğu'da hiçbir ilçede resim, bütünlü asfalt yokken biz... Az parti olarak ilçemizde 15 kilometre bütünle asfalt yaptık. Bu da bir çok büyük bir iş yani kolay bir iş değil. 15 kilometre bütünle asfalt yaptık. 15 kilometrede kilitli parket taşı yaptık ve yüzde yüzü bitmiştir yani bunun. Bu da ilçemize haydi olsun. 2021 yılında ise diğer sokaklarda yapılması projesi yüzde 20'lik iş artışına giderek 3.100 e, metre yani bütün asfalt Bütün işler bitti. Tekrar eee Ulaştırma Bakanlığına gittik. il başımız ve Sayın milletvekilimizle beraber burada onlara teşekkür ediyorum. Eee bütün ruh hal %20 iş artışıyla 3100 metrekare daha bütünlü asfalt e, aldık ve onu da yaptık bitti geçen sene itibarıyla. E, Falan göstermiyor. İlçe sert pazarımız vardı. Bir sert pazarımız vardı. Meyve, zevze, sert pazarımız vardı. Çok atıl bir yerdeydi. bunlar e, Bunları e, altı tane dükkanla çevirerek şu anda bütün ihalesi yapıldı. Dükkan sahipleri işlerinde işletiyor. Belediyemize altı tane dükkan kazandırdık. Şu anda fa faal haldedir Bu da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz Müftülük, Hicret Kur'an Kursu kız çocuklarının daha temiz bir ortamda ihtiyacının gidilmesi için 30 metrekare ve lavabı inşa yaptık. Yani burada bir müftülük anamız var, kız çocuklarımız orada Kur'an Kursu görüyorlar. Gerçekten İslamiyet'e yakışmayacak bir şekildeydi. Tabi müftülüğün bize, belediyemize müracaatından sonra Buraya Hemen ve Cenerle Bakunan Kurusu'nun kompleksi yapılarak ilçemize kazandırdık. Bu da hayırlı olduğu olsun. Ee, ilçemiz Şırnak giriş çıkışlarında e, 2500 kilometre olarak e, sağlı-sollu sağlı, e, kaldırımlarımız yoktu. Bunu e, bu sene itibariyle, 2022 itibariyle hem sağlığı hem sorunu altı bin metrekare e, kaldırım yaptık. Parkez taşından kaldırım yaptık. E, bu kaldırımda bitti, yüzde yüzü bitti. Şu anda halkın hizmetinde çalışıyor 6000 bin metrekare. İlçemiz izahler hattında sürekli arazalar veriyordu. Ben 2019'da kazandım. Şu ana kadar 78 yere kere patlamış. Niye? Daha önce 2010'da yapıldığında e, isale altına, altında besemeler olmamıştı. Kum yani besleme nedir? Altına kum, üstüne kum, gömlekleme yapılmamıştı. Biz geldikten sonra dedim ya 78 kere patlak vardı. Her patlada bana 10 bin liraya mal oluyordu. Bunun kelepçeleri var, bunun işleri var, kepçeleri var, yemekleri var. Allah'ım hamdolsun 1 kilometre e, at 16 iken bunu 20'ye çevirdik ve bir kilometre dolu değiştirdik. O günden bugüne daha o bölgede patlatlık vermedi ve o da şu anda ilçemize hizmet vermektedir. Bu da ilçemize hayırlı oldu olsun. Hı. İlçe merkezi e, biz kazandığımız zaman e, numara taş olayı yoktu. Hı. Numara taş hiç yoktu evlilikta. Tabii. Tabii ki bu nüfus zorluk çekiyordu, emniyet zorluk çekiyordu, belediye zorluk çekiyordu. Adres alanında Hı. Ee, biz geldiğimizde e, bütün ilçe numara taşlarını, adres değişikliği ve levha çalışmalarını gerçekleştirdik. O da %100'ü bitti. Çarşı merkezinde o aydınlatma e, hiç yok. Biz geçen sene itibariyle e, geldik, bir çalışma yaptık, proje yaptık. Şu anda çarşı merkezi ve daha e, Atatürk Parkı'na kadar bütün armatürler taktırarak şu anda çok güzel modern bir ışıklandırma yaptık ve bunun da %100'ü gerçekleşti. Dikya. İlçemiz çarşı merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Şehit Süleyman Aydın Caddesi model anlatma çalışması projesi tamamlandı ve bitti. Bunu da sürdürdük. Kocaeli Belediyesi ile yaptığımız işbirleri sonucu yapılan planlama dürü sağlam şu anda şunu ben biraz e, açıklamada bulunayım, Erol yüzde yetmişi geç kesim, yani her hafta bizim en azından 3 dört tane düğünlerimiz oluyordu. Bu düğünlerimizi de SİİF'te yapmak zorundaydı. Hı hı. Düğün salonuna git gel 50 kilometre vatandaşımız her zaman SİİF'te gelip gidiyordu. Biz e, tabii ki burada sizin aracınızla tekrar Kocaeli Belediyesi'ne, Belediye Başkanlığı, Yene Sikriyetlerinden teşekkür ediyoruz. Ee, başkan Bey rica ettik Allah razı olsun o dönem hem fen işlerin bilirmeyi hem ee, bir inşaat mühendisini gönderdi. Geldi burada bir projemizi proje yaptı. Şu anda bize bir düğün salonu yapıyorlar. Ama e, şu bir, bir sıkıntı çıktı bu fiyat artışlardan dolayı 2021 fiyat, fiyat araştırması yaptığı çok cüz'ü bir miktar çıktı. Şu anda fiyat artışını biz yaptık Projemizi yaptık. Allah'ın izniyle bayramdan sonra Başkan Bey'e gidiyoruz. Bunu da ilçemize hediye edecekler. Hayırlı oluruz, Olsun Öyle burada. Hem. Bütün resmi işlemler bitmiş orada yani. Hı -hı. El Çevre Yolu Haraki mevkinde bulunan taşınmazların 31 ile 94 sayılı imar kanunu 18. maddesi gereğince imar uygulaması planlamaktadır. Çalışmalar yapılması devam ediyor. Allah'ın izniyle bu toplu bölgesinde haraki, yani haraki ediyoruz biz. Ee, çok, en en güzel yerinde 18 e, uygulaması orada yapacağız. İmar çalışmamız devam ediyor. Bunu da ilçemize e, hediye edeceğiz. Yani bir nevi yeni imar alanı bir mı açıyoruz? yeni imar alanı açıyoruz? En 18 uygulaması yok. Bunu da 18'i buraya uygulayıp ilçemize ee, hizmet olarak vereceğiz ağabey. Ee, bunu da söyleyeyim. Ee, tekrar buradan hem milletvekilime, hem milli başarılara teşekkür ediyoruz. Ee, biz burada başlarken yabancılar, örneğin bir doktor olsun, öğretmen olsun, savucular olsun, hakim olsun, Tayni burada öğretmenler olsun, Tayni buraya çıktığıda bir e, kiralık ev kurma sıkıntı bu Biz burada hem İrbaşanımıza, Mühlebekliğimize arz ettik. daire e, Dairebaşanımla beraber gittik. O zaman o dönem 150 tane sosyal konut adı altında Sayın Cumhurbaşanımız Türkiye'nin Türkiye'de 10 bin e, sosyal konut altında 150 tane sosyal konut Eroha'ya hediye ettiler. E Tabii ki bu müracaatlar aslında e, fazla müracaat olmadığı için 94 tane TOKİK Eroha yapıldı ve bitti. Çevre düzenlemesi kalmış, ee, çok güzel bir e, tokaya alanı var. Bu da ilçemize hayırlı olsun. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Tabii ki ihtiyaç çok fazla var. Başta vatandaşlarımız olayın e, farkında değildi. soru sosyal konuda olduğunu bilmiyordular. Müracat fazla olmalı. Şu anda müracat tek açılsa bir bu kadar daha müracatımız olacaktır. Allah'ın izniyle. İlçemiz Fatih Mahallesi'nde bulunan eski maliye lojmanları yıkılıp yerine bir belediye tartı yapmayı planlıyoruz. Bütün projelerimiz bitti. Şu anda alan izni bayramdan sonra ihaleye çıkıyoruz ve onu da iki ay içerisinde ilçemize devredeceğiz ve ilçemize hizmet edecektir. Burada ilçe harfına hayırlı oluruz. Belediye başkanımıza Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazineye ait Sarıgül Mahallesi 225 A'da 20 parsel no'lu 3856 taşınmaz makine, ikmal ve otopark olarak belediyemize tersizli gerçekleştirildi Ve bunu şey olarak, tekstil atölyesi yeri olarak planlıyoruz. 6 bin lira, 6 milyon. Sanayi Teknoloji Bakanımız tarafından ilçemize ayrıldı. Şu anda DİKA'yla bir çalışmamız var. Bütün resmi işlemler bitti. Ee, Sade bir ticari alma çevrime kaldı. Allah'ın izniyle bir ay içerisinde. Bunu da bitirip e, ihalesine çıkacağız. Tabii ki bu tekstil atölyesi ilçemiz için çok e, önemsenen bir konu. Niye? İşsizlik oranı her çok fazla olduğu için Orada 200 kişi gencimiz e, çalışma alanı açılacak. Allah'ın izniyle bir ay içerisinde bunu da e, bitirip, e, ihanesini bitirip e, inşaatına başlayacağız. Kesin paramız ayrılmış. Burada resmi anlamda biraz çalışmalarımız var. Bir ay, bir ay içerisinde e, ihale çıkacağız. Buradan sizin aracınızla Eroha kanal veriyorum. Bu da Eroha hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından bir adet kazıcı, yükleyici iş makinesi aldık. Bunun yanında bir ilçemiz Dih Mahallesi, il Möykesi'nde bir gez projemiz var. Bütün jeolojik e, e, testlerimiz bitti. Şu anda e, bütün evraklarımız hazır. Bir kredi bekliyoruz. Krediyi alır almaz 4 megapise bir e, bir gespr oluşturuyoruz orada. O da hemen hemen gerçekleşirse aman izniyle belediye adına bunu yapıyoruz. Belediye geliri komplesi %100'ü belediye ait olmak üzere belediyemize maddi olarak çok büyük bir katkısı olacak. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çalışmamız son hızıyla devam etmektedir bunu. Ülkemizdeki pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımıza katkıda bulunmak amacıyla her yıl her yıl iki bin adet kur yardımı yaptık. Bin adet kolonya dağıtımı yaptık. Ee, tüm okullarımıza, kurumlarımıza dezektekfe edinmek üzere çalışmamız yapıldı. Bunlar köy okulları dahil olmak üzere. Bütün köy okullarına dezektekfe makinesi alınlar. Ve ilçe merkezini komple haftada bir yıkıyorduk. Bütün esnaflarımızı ilaçlıyor, dükkanlara ilaçlama yapıyorduk, bütün çarşılarımızı sabunlu suyla yıkadık. Yaklaşık bu çalışma bir yıl devam etti. Ee, yani Allah'a hamdolsun ölü olarak pandeminde fazla ölümümüz olmadı. Ee, çok az bir zayetle bunu kurtardık. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Çok büyük bir çalışma yaptık. Ee, Halkımızda duyarladı, bütün yaşlıları yaptı, şu anda çok iyi gidiyor. Allah bir daha o hastalığı geri getirmesin. Kültür sanat evimizde başta yaz okulları olmak üzere toplamda 200 öğrencimiz el sanatları, spor ve kültürel alanlarda gelişimlerini desteklemek adına tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Bizim bir kültür merkezimiz vardı, çok güzel bir kültür merkezi. Eee... El sanatı, Sağız, ee, Bayrılar için tekrar el sanatı, e, orada 200 yöneticiye belediye altında kurs veriyordu. Bütün gideleri belediyeye ait olmak üzere e, çok verimli oluyordu. E, şu anda da faal bir şekilde çalışıyor. Bunun hizmetini de belediye tarafından her zaman verilmektedir. Ayrıyeten e, burası başladı ekonomisi az olan bir ilçemiz. Ee, lise mezunlarımız çok fazla. Tabii ki bunu şey giremiyordular, e, dershanelere giremiyordular ekonomik durumdan dolayı. Vatandaşlarımız e, bunu çok yansıttı bize. Biz de kalktık bir ilçe merkezinde, sürekli eğitim merkezi, e, açlar, üniversiteye hazırlar. E, tabii ki bu Allah razı olsun kaymakam beyimizin de desteğiyle. O, şu desteği verdi, öğretmenler olsun, kursiyeler olsun, Kaymakamlık tarafından kurs altında öğretmen tuttuk. Ee, şu anda da e, hizmet veriyor. Yaklaşık 50 60 tane öğrencimiz orada üniversiteye hazırlık yapıyor. Her yıl, bu 3 yıldır aynı süreyle bunu yapıyoruz ve verim dağılıyoruz. Yani her yıl oraya 30-40 tane öğrencimiz üniversite kazanıyor. Benim kızım da orada Kuzgördür, mimarlığı kazandı ve gitti. Bu sene itibariyle de mezun oldu. Çok iyi verim Bütün oranın giderleri her belediye tarafı, er belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bütün deneme testleri, kağıtları, kitapları, komplesi belediye... Bütçesi tarafından oraya hizmet veriliyor. Bu da ilçemize ayrılıyor olsun. Çok güzel bir... Dersan e, hizmeti. Tabi dersan de adı altında. Oraya hizmet, ero gençlerimize hizmet veriyoruz. İlçemiz 235 portatif yüzme havuzu. Gençlik Spor Spor Toto tarafından e, bir yüzme havuzu verildi. Şimdi biz Gençlik Spor Müdürlüğü esasında onu kurduk. Şu anda hizmet veriyor. Şırnak caddesindeki bulunan iş önünde daha estetik görünmesi için 210 metre granit yapımı tamamladık ve bitirdik. Nasıldır bu? Bütün esnaflarımızın önüne park atışı kaldırımları yani çok kötü bir görünüm vardı. Biz e, granitten bütün esnaflarımızın dükkanların önüne granit e, sererek tabii ki bunu hem belediye bütçesinden belediye işleri tarafından bütün yani esnafın ceminden bir şey çıkmadan bütün esnafların dükenlerinin önüne grandit serdi şu anda faal adımlar bitmiştin yani bu da içimize Sarıgül mahallesi'nde bir buçuk kilometre imar yolu açtık kendi bütçemizle kendi araçlarımızla ee, tabii ki gittikçe ilçemiz büyüyor büyüdüğü zaman da bunu yola ihtiyacı var Altyapıya ihtiyacı var. İçme suyuna ihtiyacı var. Bunu bir buçuk kilometre yol açtık. Tabii ki bu bir buçuk kilometre suyunu da getirdik, kavusunu da getirdik. Parkesini de yaptık. Bu şu anda faal haldedir. Yine Şenlar Caddesi'nde bulunan yeni kaldırımlar, bordürler boyama işlemlerini gerçekleştirdi. Yani Şenlar Caddesi'ndeki altı bin metrekare bordürleri boyadık, bitirdik. Falan halinde şu anda. Yineşenler Caddesi'nde 25 metre istinad duvarı yapımı gerçekte geçirdik. Ee, o da bitti. En son, şu anda ben 55 yaşındayım. Aynı mezarlık kullanıyorduk. Mezarlığımız 10 bin dönüm üzerinde. Maalesef mezarlık bitme aşamasındaydı. Ee, yine Milli Emnah'a ait bir hemen yapışıldı, yapışıldı, ee, Milli Emnah Gelen Müdürlüğü'ne gittik, e, rica ettik, tabii ki bu Milli Eğitim'den de aldık. Şu anda e, 8.436 metrekare bu sene itibariyle e, Milli Emnah'tan araziyi aldık, adına aldık ve mezala derbettik. Bu da içeri zararlı olsun bu 8 bin metre karenin etrafını da 10 gün içerisinde istinat duvarıyla komple kapattık şu anda artık erüçemizin mezarlık ihtiyacı kalmadı yani 100 lira kadar kalmadı. Başta da söyledim içme suyu, ev bağlantıları kaldı. Bunu da ihalesini yaptık, borularımızı aldık. Bayramdan sonra işe başlıyoruz. İlçenin yeni bir imar planı için soldaş şöyle bize imar çalışması başlatıldı. İlçenin imarını yaparken hani bir galiba harita üzerinde bir çalışma yapılmış. Yani ilçenin yüzde elisinden fazla. Sokağa giriyorsun, imar giriyor. Örneğin evin ortasına giriyor. Komple giriyor. Şimdi biz bunu hali hazıra uydurmak için bir şehir piyalarcısı ve e, jeoloji, mühendisliğine anlaştı. Şu anda bütün ilçe hem imar çalışmasını yapıyorlar, hem haz, hali hazıra uydurup, hem de hangi mahallede kaç kat uygundur, uygunluğu için bir imar çalışması var. Şu anda çalışma yapıyorlar ilçede. E, bu da yani bu yaza kadar bitirilir. Bu da hayırlı uğurlu olsun bizim için çok büyük bir sıkıntıydı çünkü bir çalışma yapamıyordu. Vatandaş sıkıntılıydı yani, evin tabusunu yapamıyordu. E, onu belediye kalkarsa, bozarsa, imara uygun hale getirirse bütçe etmez. 18 başta söyledim, 18 uygun olması her yok. Ha, bir evin vatandaşın evini yıkmak için, duvarını yıkmak için belli bir ücret karşılığında, yani hakkını vererek bu işe bilmem lazımdı. Bu da yoktu, bunu hali hazıra uydurmak için şu anda bir çalışmamız var. Hem şehir plancısı hem jeoloji mühendisi çalışmaları yapıyor. Yani bir iki ayda bu da biter inşallah. Yani şehrin kapılması için en önemli noktalardan yani, bir, bir tanesi çünkü yeni diyoruz. imar sistemi. Tabii ki şimdi böyle birden geldiniz, e, sordunuz. E, aklıma gelen bunlardır, e, tabii ki e, bayramdan sonra büyük bir çalışmamız olacak. Hem parkımız, hem düğün salonumuz, e, hem teksil atölyemiz bu sene itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Ha, bunu da oldu. Fatih Mahallesi'nde sıfırdan bir camı yapıyorum. Belediye bütçesiyle yapıyorum. Bu da ilçemize ayrı olsun. Projesi, imanı komple bitti. Belediye şey bayramdan sonra bunun da ihalesine çıkıyoruz. Dört büyük kalem var şu anda elimde. Hem düğün salonu, hem teksil atölyesi, bu teksil atölyesi, 1500 metre kara üzerinde iki katlı olacak. Ee, hem e, belediye parkımız bu sene itibariyle e, ihalesi yapılıp halkımıza hizmet olarak görev yapacak. Hayırlı olur olsun. Tekrar ilçemize hoş Epey sizi çağırıp e, işe başardığımız zaman bu vaat ettiklerimizi e, sözde kalmayacak. E, işe başardığımız zaman tekrar sizi çağırıp, e, yerinde ve inşaatında, e, inşallah siz de bunu halkımıza yansıtacaksınız. Başta söyledim, bizim işimiz hizmettir. Biz başladığımız zaman, biz dedik ki, biz bu milletin efendisi değiliz. Hizmetkarı olarak geldik ve yeri olarak da gideceğiz. Takdir vatandaşlarımızdır, Her halkı her şeye layıktır, her şeyi hak ediyor. İnşallah bundan sonra da e, çalışmalarımız devam edecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Siz de tekrar ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, i̇nşallah Eruh'u beğenirsiniz, dolaşacaksınız, göreceksiniz. Eruh e, kadim bir ilçedir, halkı kadim bir insandır, e, çok iyi e, misafirperverdir. Allah'ın izniyle biz de Eruh halkına layık olmaya çalışacağız. Allah bizi halkımıza karşı utandırmasın, hayırlı oluyorsun. Teşekkürler. Sizi çağırıp işe başladığımız zaman bu vaat ettiklerimizi sözde kalmayacak. Yani işe başladığımız zaman tekrar sizi çağırıp yerinde ve inşaatında inşallah siz de bunu halkımıza yansıtacaksınız. Başta söyledim, bizim işimiz Hizmettir. Biz başardığımız zaman, biz dedi ki biz bu milletin efendisi değiliz. Hizmetkarı olarak geldik ve hizmetkarı olarak da gideceğiz. Takdir vatandaşlarımızdır. Her halkı her şeye layıktır. Her şeyi hak ediyor. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. İlkemize hayırlı oğlu olsun. Siz de tekrar ilkemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yani i̇nşallah Eruh'u beğenirsiniz, dolaşacaksınız, göreceksiniz. Eruh kadim bir ilçedir, halkı kadim bir insandır, çok iyi misafirperverdir. Allah'ın izniyle biz de Eruh halkına layık olmaya çalışacağız. Allah bizi halkımıza karşı utandırmasın, hayırlı olunsun. Teşekkür ederim.